bugün 22 Kasım 2022 salı Mars günündeyiz Akrep burcunda ilerleyen ay duygularımızı derinleştirirken sezgilerimize de güçlenebilir ilişkilerde cinsellik finansal paylaşımlar kredi sigorta vergi nafaka miras gibi kavramlar öne çıkabilir bugün Merkür ve Venüs yay burcunda birleşiyor ilişkilerimizi hareketlendirecek mesajlar alabiliriz bugün günlük yaşamın eğlenceli ve keyifli yanlarına da daha fazla yönelebiliriz bireysel özgürlükler öne çıkarken ilişkilerde heyecan ve macera arayışı artabilir akrep burcundaki ay bugünden itibaren kapanan fazla olacak iki gün sonra yeni ay doğacak geçmiş ayın konularını bugün tekrar gözden geçirebilir eksikleri tamamlayabiliriz sonlanması ve değişmesi gereken kavramlarda da önemli farkındalıklar elde etmemiz mümkün Güneş bugün Akrep Burcu'ndan ayrılıp Yay Burcu'na geçiyor. Önümüzdeki bir ay Güneş, uzak hedefler, yabancı kültürler, seyahatler, eğitim, din, inançlar ve hukuksal kavramları daha fazla aydınlatıp gündemimize taşıyabilir. Gece saatlerinde ay Boğa Burcu'ndaki Uranüs'e karşı açıda olacak. Sinir sistemimiz hassas olabilir, huzursuzluk hissedebilir bazı uyku sorunlarıyla karşılaşabiliriz.